Ay burada çok kiloolu çıkmışım. Hemen bir shoplayayım şunu. Biraz da boyumu uzatayım. Evet. Dur bir de kızlara atayım şunu. Ha, hiçbiri shop olduğunu anlamadı. E ee, bizde işte böyle profesyonel shopçuyuz bir hayatım. Şimdi Instagram'a atabilirim. Ay bunların hepsi bulanık bulanık çıkmış. Beni nasıl çekmiş ya? Resmen beni kıskanıyor bu. Ben seni böyle mi çekiyorum? Ben seni 500 kere çekiyorum. Sen beni bulanıp çekiyorsun ama Bir de diyor ki çok güzel oldu <gülüyor> Diri zekalı Ele pozlara bak hele Herkes de kendini bir star sanıyor be kardeşim <gülüyor> Elinde starbucks bardağıyla Blogger pozu veren kızlar için Lahmacun yerken Fotoğraf atan kızları üzdünüz be Hey gidi Şu güzelliğe bak Yerim kendimi ya. maşallah <gülüyor> Ay burada da efsane çıkmışım <gülüyor> Bu da harika Ay bunların hepsini atacağım hepsini Yemeyeceğim ben bunu Başka bir şey yiyeceğim Ne yesem? Ne içsem acaba? Bakar mısınız? <gülüyor> ben bir kola alayım Yok vazgeçtim Bir Türk kahvesi Ben morenes soslu makarna alayım ya, Ben kayseri mantısı alayım Şey espresso alayım Vazgeçtim Ben çilekli smoothie alayım Ben karamel frappé alayım Ya ben hiçbir şey istemiyorum ki Niye bunlar bana bir şey istiyor musun diye soruyorlar? Hiçbir şey istemiyorum ben. Kimse anlamıyor beni. Aşağıdan, evet, Abi sen normal. Abi çok fena kokuyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Ben nasıl evleneceğim ya? Yok ya yapamayacağım. Dışarıdan söyleyeyim bari. Daha bir tane tavuk, sezar, salata alabilir miyim? Ama bol limonlu olsun. <gülüyor> Yanıyor bu. Anne bir şeyler oluyor ben. Bütün dediklerini yaptım. Yanıyor bu. Çok korkuyorum anne. Nerede hata yaptım ki acaba? Oh. Mis gibi kokuyor be mis gibi. Eve pizza söyleyen kızlar için... Kuru fasulye pilav yapan kızları üzdünüz be. Hey gidin. Ay çok güzel bir patates püresi yapacağım. Çok güzel olacak. Ay herkes parmaklarını yiyecek. Gerçekten elimi kestim. Gerçekten elimi kestim. Yemin ederim elimi kestim. Who can make the best emoji face? Here we go. Moruk ne haber? Kızım sorma. Sabahtan beri bir kriz, bir kriz. Ay bir dakika tahmin edeyim. Momonti Ah bir dakika senin elin ayağın atıyor kızım. Daha atar kızı atıyor. tabii, atar tabii. İçemedim gram sabahtan beri. Ay bir faks, cool faks, life falan şu an yes, var ya. Yes, our system. Ne, ne yapıyoruz şu an? Belki canları arıyoruz. Aynen Moruk. Arıyoruz, gidiyoruz ve içiyoruz. Zibine kal. Sağlar olmasın. Gidelim şu an moda sahile. Anne bak sen bir şey eğitim sistem az falan. Anne bir şey sanırım eğitim ben de anlamıyorum abi. Kız sen daha iki gün önce bana o kızı kötüleyip beni gazlayıp gazlayıp kızdan nefret ettirmiyor muydun? Şöyle kız böyle kız demiyor muydun? Ne oldu kız? Kız yılan. Gitmişsin kızla 1500 tane story paylaşmışsın. Seni gidi leşko. Seni gidi 200lü. Seni gidi yılan. Kuyruklu yılan. Mikrop. Bir de yazmış en iyi arkadaşım diye. <gülüyor> Kudubet. <gülüyor> ya 4 saattir WhatsApp'a girmedi. Ya niye açmıyor? Var ya ben bir yerlerde şu an çok pis aldatılıyorum. Ben bunu şu an çok pis hissediyorum. Ama ben bunu yanınıza bırakmam. Ben bulurum o kızı. Burnundan getireceğim lan çocuk senin. Her şey ortada zaten. 4 saat. Bu ne hız kardeşim ya. Adamdaki hız hızlı ve öfkeli de bile yok. Görürsün lan sen. Ana arıyor. Sen neden bu 4 saattir girmiyorsun ve aramalı arama cevap vermiyorsun? Uyuyor muydun? Sen uyuyor muydun? Ya aşkım. Seni yerim yerim manya. Ya man seni çok özledim. Man seni çok seviyorum aşkım. Sen beni ne kadar çok seviyorsun anlatsana biraz. Ya. Hiç de uykum yok ya. Biraz papçı oynayayım bari. Ay arkamdan 3 kişi geliyor. Çıkın önümden! Kim bayılttı beni ya? Şu oyunu oynamaktan uyuyamıyorum ya, uyuyamıyorum. Ne yapıyordur acaba şu an? Ya. O da beni düşünüyor mudur acaba? Acaba uyudu mu? Beni özlemiş midir acaba? Ya sürekli çevrimiçi oluyor ve bana yazmıyor. Şey yazayım mı? Uyudun mu? Bence çok yaratıcı falan. Belki cevap verir. Ya da şey, bir fotoğraf atayım. Ben uyumadım da falan derim. Ay aşık mı oluyorum ne? Ya bütün sülalemi bile stokladım. Gereksiz akrabalarımı bile stokladım. Ya ben 2 saat önce uyuyacaktım. Saat olmuş 4. Instagram mahvettim beni ya. Kim nerede, ne yemiş, ne giymiş, nereye gitmiş? Kafayı yiyeceğim artık ya dejavu Arkadaşlar şu highlighterımın güzelliği. Kanka, su getirsene ya. Getirsene. Senin elin kolun yok mu? Git git al Defol. <gülüyor> bir de bir şey söyleyeyim ben. Kanka ya. Allah 2 dakika getir ya su. Avlan sana. Bak. Bak senin yürü sıkarım çocuk. Çocuk çocuk senin elin ayağın yok mu? Hadi lan. Yürü git lan benim evimden. Kalk lan. Kalk. Defol git lan. Hadi. Hadi. şimdi şöyle. Hizmetçi miyim ben senin ya? Yürü git, yürü git Defol. Ölmezsin lan. Lan sen ölmezsin kendini alırsan. Defol. Hadi. He. Bir daha da gelme. Oh be. Bakar mısınız? İki tane kahve alabilir miyiz? Biz iki tane çay alalım. Biz iki tane kahve alalım. Sen çay gitme dostum. Kahve alalım bir. Çay. Zaman dört bir kine gidelim hadi. Mektan nasıl gidelim? Zaten burada. Ama ben mektanı sevmiyorum. Ben mektanı seviyorum. Dört günkinin patatesleri daha güzel. Buranın patatesleri daha güzel. Bak dene, gel, gel, gel. Ben bir ben ya, bu bak, dene. Evet. Kimler kimler tatlılar ya? Ne olur? Hem bak, onlar daha tatlı. Baksana ne güzelmiş diyor. Ama bak bak bak bak şunlara. Kendi kendine yüzüyorlar. Sadece Burlar, baksana bunlar elinle sevilsin şey en azından. Ah ben balık istiyorum. Akşam dev konserine bilet aldım. Ben rap sevmiyorum. Rak konserine bilet aldım, rak konserine gidiyoruz akşam. A ama ben de rock sevmiyorum. Olsun, belki bugün seversin, gel bir deneyelim. Ama ben de bilet aldım. Bir sonrakine artık. alayına bam bam selam bebek mıgo ben kelebek gibi gibi söz denen o gerek kızı gören diyor bir foto çekilecek hastası olanlar tedavi edilecek olmadı yapamadım sevemedim özledim sezim desem bil sana aşırı biliyorsun be <gülüyor> <gülüyor> insan seni seviyorum der seni seviyorum. <gülüyor> Habere bak ya, füçdümden maddeler aslamış. Sen benim füçdüma nerede rastladın? Nerede rastladım füçdüma? Sapık Savrda bir yaşam biçimi. Muslim, Musallah çok ilgileniyor. Ciddi, genç, güzel bir ekiple. her şey ilgileniyor. Muslim. Değil. Çalışmak yok, sınav yok, dırdır yok, okul yok, Netflix var. Şimdi 20 tane dizi izleyeceğim ve hepsini bitireceğim. Hazırım ben Aşko. Birazdan çıkarım. Ay evet bugün çok eğleneceğiz. Girl power. Ne dışarı çıkmaz? Bugün temizlik günü. Salon toplanacak, banyo toplanacak. Anne tatil günü ne temizliği ya? Kalk kız çabuk. Hala oturuyor hala. Tatilde de rahat yok. Ben gelemiyorum Aşko. Temizlik yapacakmışız çünkü. Tamam geliyorum. Şimdi herkes gezerken ben burada ders çalışıyorum. Neden? Çünkü ben okul birincisiyim. Zaten sınavda da size soracaklar nereleri gezdiniz diye. İşte o zaman göreceğim ben sizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yine ya yine kalkıyoruz anasını satayım ya. Yine erken kalkıyorum ya. Bugün tatil lan. Bugün tatil. Okul mokul yok. Ben niye bu alarmı kurdum acaba ya? Kaka geçen bizim semte yeni biri gelmiş. Hayırdır lan dedim, sen kimsin lan dedim. Bir De ben buralarda yeniyim. Bak dedim, o denk al, senin kafanı duvar alıp sürte sürte kıvılcımı çıkartırım dedim. Seni ımm sıkarım dedim. Seni bir yapıştırdım mı iyi çıkarırım bak dedim. O ayak yani, anlıyor musun? Kanka, ha? sen böyle atan da Burak geliyor, kapıya bak. Bırak. Hoş geldin. Merhaba.